Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri yine başka bir sent pazarına götürmek istiyorum. Fındıkzade'deki Cuma pazarına gezeceğiz. Buraya gelmek için Kabataş tramvay hattını kullanabilirsiniz. Fındıkzade durağında inip kısa bir mesafe yürüdünüz mü, hemen pazara geliyorsunuz. Tramvay durağının karşısındaki ara sokaktan hemen pazara doğru giriyorum. Şöyle hemen kenarda 35 lira bir şeyler var. Bakalım neymiş onlar yazlık şortlar tişörtler tren çıkotlar indirime girmiş 500 lirayla 600 lira arasında değişiyor fiyatlar Hi 20 Marhaba marhaba marhaba şaraplar 30 lira. Arap turistler pazarlarda keşfetmişler. Pazarda Türkçeden çok Arapça duyuyoruz. Ana Caddeden şöyle bir yan sokağa doğru girdim. Orijinalli aratmayan spor ayakkabılar. Buradaki kabanlar 800 lira mesela. Yine burada ünlü bir marka olduğunu tahmin ediyorum çünkü etiketi kesilmiş şöyle bir harduse var. Çok. Evet. Pazarda fiyatlar uygun ama tabii alırken değişim iade olan Tantlara da bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü çoğunda değişim ve yer yapamıyorsunuz. <gülüyor> Etekler 100 lira. Şöyle renkleri de var. Ama orijinalde o para. Pazarda youtuberlar da geldi. Bunlar olmasa biz ne yapacağız abla? Bunların sayesinde para kazanıyoruz abla. <gülüyor> Arasıktan bakarak gidiyorum. Şuradaki 40 lira olan tişörtleri Fatih pazarında 35 liraya görmüştük. Burada böyle model model güneş gözlükleri de var. Şimdi pazarlarda ara sokaklara girdikçe böyle değişik ürünler bulma şansınız daha yüksek oluyor. Tekrar şöyle bir ara sokağa daha daldım. Ustanda bitki çayları var, çeşit çeşit. 20 20 ne var şimdi açtım. Alın 20 lira, 20 lira, 20. Oğlum 20 liraya terlik kapla 5 tanesi 100. <gülüyor> <gülüyor> Bu elbiseler 300 ile 600 arasında değişen fiyatlar var. Kumaşına göre modeline göre farklı bulabiliyorsunuz. Yine başka bir ara sokağa doğru girdim. Şöyle ilerliyorum. Sanıyorum bu yaz oldukça renkli geçecek. Standlar, jil jil. şurada 100 klasik pantolonlar buldum. Her rengi var. Hayır <gülüyor> Pazarda yine böyle mutfak eşyalar da bulabiliyorsunuz. Şöyle sütlalar, tavalar. Alım yani bir şey. Ne besinler ne kadar? Hangisi abla? Tek ne kadar, çift ne kadar? Teklisi 250, homuk satenlerde 350. 200 de var, 150 var. E var, 150 var. <gülüyor> büyükler, büyükler şey, <gülüyor> yüksek beller şey. <gülüyor> Aralardan dolaşıp sanıyorum yine ana caddeye geldim diyecektim ama değil. Burası da hala ara sokaklardan bir tanesi. Şu aşağı doğru gitmeye devam ediyorum. Biraz da mevli sebze pazarındaki fiyatlara bakmak istiyorum. Bakalım burada fiyatlar nasıl? Tundukzade pazarının mevli sebze bölümüne geldik. Domates, kalın domates, 15 beş bezelye, yirmi lira. Sekizmiş çok. Bak. Bakarak şöyle yavaş yavaş ileriye doğru gidiyorum. Biber, 25 lira. 12, 11 11 Bir tane bir Yemin olsun yok. on lira. Ve seçebiliyorsunuz. Nervin, nervin, nervin. Allah ay Evet. İndirim. Evet. Evet. Alın. Şey gördüğünüz gibi 20 lira. Çek çek çek. Hadi yürüyelim. Evet. Ramazan'la beraber gördüğünüz gibi fiyatlar pazarda oldukça yükselmiş. saati Cuma pazarı videomuzun sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. istiyorum Şöyle istiyorum.